düşündüm Hep düşündüm Çıkışı bulamadım Üzdüm Beni de üzdüm hep Düşündüm Hep düşündüm Bizi düşündüm Hiç çıkışını bulamadım Üzdüm Seni de üzdüm Beni de üzdüm Baktım Sonu gördüğüm Hep düşündüm içimde seni büyütürüm belki diyerek lalak Oyalanıyorum hala ben bak yine gülüyorum daha gibi yılı soruları üzerime notaları farklı basar Solla diye sorma hiç bana öylece bakma gel cevabı yazıyorum Ey sevgili diyerek başladım mektubuma Ben tek da ama yok sonuda Bana beni sorma hadi yetişiriz belki yaz yağmuruna gel, Gece dolunayı seyrederiz ya da yıldızları sayar keyfederiz sesi. Hadi ekonumuzu gösterir dinleniriz Biraz sohbet eder ve de demleniriz <gülüyor> Yine kafamın içindeki senden bahsediyorum Diye bana hasta diyorlar bakma Hiç sen onlara bakma ben daha iyi biliyorum evet. Bu dünyada senden yok diye kıskanıyorlar Onlara diyemedim hala. Kaskançlar. Sen onlara bakma hiç ben sana geliyorum. <gülüyor> Uyku vakti gerçeğim ve bana söylenenden daha iyi hissediyor ya sanıyorlar ama beni dinlemiyorlar gerçeği göremedi sevgili. <gülüyor> sanıyor doktorlar bir de ilacımı verdi hiç dedi görelim daha iyi olur dedim baktığım olmadı galiba içimde seni kaybetti. Düşündüm hep düşündüm bizi <gülüyor> düşündü hiç çıkışını bulamadı. <gülüyor> Seni de üzdüm, beni de üzdüm Baktım yolun sonu kördüğüm Kördüğüm bana farz oldu güllerin bak yine soldu Kendimden duyamam kuşku Dost sandıklarım puştu Karaların bazen Yine yüreğim masen. Düşülemem şahsen Yaralarım seni kasten Cibede zombudu farklı flow Yine kanlı bir son da son kokar Bu sokaklarda düşüyor Hayal yol al diyor kaplanıyor katlanıyordum her acıya Yine bir başıma yine tek başıma Dost olmasa da yüzüm solmasa da Kalp olmasa da his kalmasa da Her acıya dayanırım bu beden Seni silemem zaten Rüyalarımdaki berekti aslan Uykularımda o yanımda beliren Ben bidim deliren ama bazen sevemem. Sevemem, sevemem Dışlar uzaksa da O oh, anıları silemem Düşündüm hep düşündüm Bizi düşündüm hiç çıkışını bulamadım Üzdüm Seni de üzdüm Beni de üzdüm Baktım yolun sonu Gördüğüm